Bugün 4 Nisan 2023 salı Mars günündeyiz Başak burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde boğa burcundaki Venüs'te üçgen görünümde olacak dengeli ve uyumlu enerjilerle güne başlayıp rutin işlerimizde ilgilenebiliriz özel ve sosyal ilişkilerimizden destek alabiliriz kadın figürlerle ilişkilerimizde olumlu ilerleyebilir sağlık hijyen güzellik bakım estetik gibi faaliyetler sabah saatlerinde olumlu olabilir memnuniyetimiz artabilir Başak Burcu'ndaki ay öğleden sonra 16.49'da Neptünle karşıt açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay günün geri kalan bölümünde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Bu saatlerde duygusal karmaşa ve dalgınlıklar günlük işlerimizi yavaşlatabilir. Duygusal enerjimizin yoğunlaşacağı bu saatlerde koşullar da değişken ve belirsiz olabilir. Ruhsal ve sanatsal alanlara da daha fazla çekilebiliriz akşam saatlerinde kendimizi daha yorgun ve tükenmiş hissedebiliriz Bu nedenle şartları zorlamamalı dinlenmeye çalışmalıyız siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun